Ahu, kimse açmıyor mu sana kapıyı? Dışarıda mı kaldın sen? Gel bakalım gel. Ne oldu ha? Nerede kaldın? Nerede? Dışarıda mı kaldın? Hı? Hadi gel. Hadi git kapının önüne bakalım. Hadi. Bak bakalım kimse var mı evde? Hadi. Hadi. Yok mu? Kimse yok mu?